Merhaba JT skor kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün YouTuber'ların YouTuber Larin veriyoruz Helara bölüm. Tabii ki birinci bölüm gördünüz. Eee burada izleyebilirsiniz Ve <gülüyor> neyse example, backline, Bunların e, grip var. Bana verdi. Then, but fan, I'm but all the I iki YouTuber var. Burada Enes Batun ve Break jump Lütfen kanalıma abone olur Takip edebilirsiniz. Yayabilirsiniz abilersiniz ve bu YouTuber'larınla da paylaşabilirsiniz. Evet, milyon, milyon. Sen milyon, mu? milyon. First NS milyon. Milyonum demek, Bu Halloween mi? Çünkü çok göştüm, var. Olsun üzerinde var. Bana kal. sakin. Dur, bunu diyorum ki yani bir yerden duydum galiba. emin değilim. Hı. Gerçekten. sadece ritminden öyle düşünüyorsun İyi bak bak ayık. Çilikele kal. tatil yazdım sakin. Kafamızı yoruyorlar dokunur elim ona, kafamızı yoruyorlar. diyeceğim şey De de de de. fan değilim. Bak şimdi diyeceğim. Ama bu şarkı yani bomba gibi gidiyor ya. Belki yani. bundan sonra onun fan olabilirim. Ha? Ama hayran yani. Hayran. Hay, hayvan. No. <gülüyor> hayran. Cep hayvanı süten. Belki onun hayran gear cola ona bundan. Aa, aa, aa, bir daha yapma lütfen. Bir daha komik değil. Ya Allah Allah. Ben espri yapmarım ki. Ya, espri yapıyorsun. Al Komik değil. Ya. Ben espri yapmadım. Allah ya. Allah ya. Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. ne diyor ya bu konu yapar her kafaları dinleme gerçeği duydum istedim ay gibi gecelere üstüme ellerin olsun. şey ne demek? Yeah. İrisiz irsiz büdüda irsiz gibiler yani değil mi? Money heist sine garantide duruldum çoktan yok gerek kalbini kırmadım olsun bir kere gülmedi zordu neden bu kadar şeker var bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim belki bilmiyorum sözler, sözler bak sana cumruk atacağım Hmm? Yemin et. Normal poşet. Ama gerçekten sorry. Pardon. Okay söyle söyle pardon söyle söyle söyle söyle. Söyle, söyle Yauf. <gülüyor> Arkadaşlar Beck sözleri iyi değildi çünkü burada çok dislike var. Tamam Beck sözleri çok iyi değildi ama ritmi video yani ama bu, bu bu zamana kadar gerçekten hiç kötü bir şey görmedim evet yani. ama bu video çok tatlı <gülüyor> sen bu espriden vazgeç Allah Allah ya, bak ne kadar indim bu ne ne kadar bir dakika ne kadar, ne kadar... Ne kadar... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> So so Enes Enes, Enes something you went rob a candy store neden <gülüyor> <gülüyor> Maybe <gülüyor> <gülüyor> <You You gülüyor> wants to take the girl to the candy shop. Ama nasip de varsa bu siz ne yapıyorsunuz <Gülüyor> bu videoda? Ben ben şampiyon lan. Okey hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Let's finish it. Tamam. Güzel olur, güzel olur. Gelişi güzel bana bırakıyor bir tane dokunamadım konuda gider. Sana bana güzel. Gerçekten şey bomba bombasız gibi. çok tatlı maybe the kötü güne çekiyoruz kanımda bir sen de bakışların bakışların hoşuma gider gece ben gibi sevinir de seninle kafamızı yoruyorlar kafamızı evet. yoruyorlar they are tiring our head ChatGPT direkt çeviriyi de ah, evet. evet, evet, oh, yap ah, da ben Jackson. Vardım ya? Eyip kayıp. Çok iyi ya kıyamam. Mm. Oh, in çok sorry. Ama artık şimdi biliyor musun acaba? sormak istiyorum. Biliyor musun? Biliyormu dedin ama gel yani, Evet, M2'ci evet, şarkıya geçiyoruz. Breakdance. Yani, güven. give to my job. Evet. It's a diss. Diss, O yüzden güveniyorsun yani. Bekle, adamsın, adamsın. Şimdi anlıyorum. Tamam. Hadi başlayalım. Ama kime yapıyor acaba? aysta gibi helikopter pahalı. Profesörle eşini the little boy. 100. From his vines. Onun onun kardeşi. kunda Hey nasılsın? Oo this is no the video. Gerçekten. So we didn't know. bilmedik. Yani ve yani müth yani. Wow, müth. Evet. Gerçekten people actually think we knew this was actually şey. Hakkında ben hep Enes'im nasılsın? bu Çengel Express. Biz gelince sesini kes. Yusuf'a yeni bir isim bulalım. Yusuf. Oo. So, Raymond'in gerçek adı Yusuf. Sees this Wow! sana ne yaptı? acaba? Gönül takdiren yapsene mı söyle sırada kim var mı Cumaliçe gerçek mi yoksa bu bir panart mı? Aman daya mail atsın söyle seni takar. Aman seni what the fuck what the bloody hell? I hate ya bana bir bak ve bunu karşında ben video otomatik gidiydi gerekmez edebiyat tren tren çekti ah why bro ya Allah ya çok kayıp ya ah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ah <gülüyor> we make reaction videos what, what, what was that supposed to be bro? Ah <gülüyor> no we don't accept that we don't accept that that's no no no. Ah. Azık içe geri Şimdi trop başlıyor da. Kurulan çok Okuduk. Yız okuduk. kullanacağım Ben de çok gerekek. sana oldu. <gülüyor> evet arkadaşlar. <gülüyor> Ama geri çıktın şey um, demek, akış mı akış güzel yani yani şey profesyonel müzik profesyonel şarkıcı gibi değil Tabii ki tamam demek yani profesyonel gibi değil yani Evet yani, yani, hemen bileceksin yani bu profesyonel şarkıcı değil sadece yani kötü değil iyi değil Evet değil. evet Just... söyledim ama, ama sözleri geliyor yani çok güçlü şaka şaka en sevdiğim kardeşim FC Muhammed efurgat buradan yürü yallah arabistan eğlenceli bir ben 51. Galatasaray o da yallah varca 2019 hadi ben ne oluyor ya çok konuşuyorsunuz ya sen ali sen ali beş şarkı lütfen lütfen bitti satmak istiyorsan yolun ilerse eline ben yani seni ilk nasıl geçmişti gönlün? Planların çöpe at, beğene bozar oyunu. fazla konuşma bence bu konu aşer boyun. çay toplasın Tayfun'un yaptığısı çok komikmiş lan anneme hamileyim şakası. Oh oh I think this guy is Everybody, every YouTuber every youtuber the name there of nirvana'sı bulunmaz eşi video seninle yine git oyna gta içinden film yapsan 4 açmış kötü şahmeyin olmazsaydık kim bilir yeah that's gamer wasn't be Selen, Kim? Selen, ama, ama <gülüyor> Yani clip beat yapıyor yani 14. <gülüyor> yani ki kimin de şimdi? Selen tek söz galiba. Evet yani clip beat yapıyorsa yani ona ne yani. Beat yap givenen yani? Anlamıyor musun yani? Ha ya, anladım, anladım Ya onun iş Tam ya bu dis normal bir şey ya. Evet o iyi de çok yani normal bir şey değil, değil mi? Bir şey demiyorum yani. İçi evet, londe zaten sana değil yine girmem Tamam. Yani tamam girme. değil. İşte bypass. Aa, geldim. eğleniyorum ilerliyorum. Yani ciddi alma. Gerçekten ciddi alsan ayıp. Yani göre, görebilir mi bu videoyu acaba? Yani görebilir. Gerçekten bilmiyor musun? Wow ince. Gerçekten bu ünlü insanlar bizim videoları görüyorlar. YouTube'ta sadece cevap ver. Cevap vermiyorlar. Ama Iben, Iben N E Piquin gerçek. Pickwin. Pickwin. Pickwin de Dokument abi oha dokument oha what's <gülüyor> <O> that <gülüyor> <gülüyor> Ağzınıza, evet, ben yemişim. Bitti mi galiba? Aa. daha bitmedi. Ne ne? Neden çabuk bitmesin? Oh my god. I'm going ya. Kitschidi işini bitirdim. Aferin oğlum. Aferin. Aa, gram var. Yani benim için en ciddi şeyler sadece şeydi. Yani en ciddi, ne diyoruz ki? En kötü sözler sadece içerik çalıyorsun. Başka ne var? Yani ama yani evet iyiydi, iyiydi, iyiydi, diyi diyi diyi çok iyi yani kötü değil neyse arkadaşlar e gidiyoruz bitti abone şey, ol be paylaşırsan takip edebilirsiniz yorum yazabilirsiniz ve e bir daha görüşmek üzere kadar, kadar. bye